Merhabalar 2 ve 8 Aralık haftası bizleri neler bekliyor, burçlara etkileri neler bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Ve bu hafta neler yaşadığınız bunları da yorumlarda paylaşırsanız e, gezegenlerin etkileşimlerini daha net bir şekilde anlarız diye düşünüyorum. Evet haftaya hızlı bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü 2 Aralık günü Mars ve Kuzey Erdüğüm arasında çok güzel bir açı var. Ee, ve aynı zamanda 2 Aralık günü Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Yani haftanın başlangıcı e, tabiri caizse bomba gibi diyebiliriz. Çünkü e, biliyorsunuz Kuzey ve Güney düğümleri bir süredir Yengeç ve Oğlak aksında. E, bu noktada özellikle e, bireysel gezegenlerle yapmış olduğu açılar bizim için ekstra önem arz ediyor. Mars'ın kuzey ay düğümüyle yapmış olduğu üçgen açı, özellikle su burçlarını doğrudan e, etkileyecek bir etkileşim. Mars kuzey ay düğümüyle üçgen yaparken haritalarımızda kuzey ay düğümünün bulunmuş olduğu evlerde Aksiyon al ve harekete geç diyor. Bu noktada kadersel yolculuğumuzu e, kadersel planımızı yerine getirmek anlamında Mars'ın desteğini hissedeceğiz. Ve harekete geçme noktasında her zamankinden daha cesur davranabileceğiz arkadaşlar. Yani sendromsuz bir pazartesi yaşayacağız. Evet aynı zamanda 2 Aralık günü Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Jüpiter'in Oğlak Burcu transitine ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Bir saate aşkın bir video süresi olan bir videodu Dolayısıyla detayları orada e, dinleyebilirsiniz arkadaşlar bunun yanı sıra zaten hemen hemen 2020 yorumlarının hepsinde Jüpiter'in oğlak burcu transitine de değindim. Jüpiter bu hafta içerisinde oğlak burcuna geçiş yapıyor ancak tabii ki etkilerini hemen bu hafta içerisinde hissetmeyeceğiz. Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar transitte bulunuyor. Dolayısıyla eğer oğlak burcunun ilk derecelerinde doğmamışsanız bu etkileri hemen hissetmeyebilirsiniz arkadaşlar. 3 Aralık gününe geldiğimizde ise ay e, balık burcuna geçiyor. Dolayısıyla biraz daha melankolik olduğumuz, biraz daha sanatsal, biraz daha Hayallere dalacağımız bir e, streç başlıyor olacak. Ay kova burcunda biraz daha bütünsel e, bir bakış açısına sahiptir. Ay balık burcunda aslında yani böyle hani nasıl diyeyim pijamalarınızı giyin, terliklerinizi takın, e, filminizi izleyin ve hayallere dalın. Böyle bir moddadır. Tabii ki gezegenler eğer e, ona o şekilde destek verirse. Yine 3 Aralık günü Venüs ve Mars arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle ikili ilişkilerde e, tutkuyu artıracak, ikili ilişkilerde e, aşkı ve etkileşimi artıracak bir e, açı. Dolayısıyla ikili ilişkilerde de oldukça girişken olacağımız, karşımızdaki insana sevgimizi yansıtacağımız bir süreç olacaktır. Burada özellikle yeni aşkların başlaması açısından da birbirinize hani seven sevdiğine sevdiğini söyleyecek. Hani seviyorsan git konuş bence. Evet, Venüs ve Mars arasındaki bu etkileşim. Yani seviyorsanız bu hafta arkadaşlar gidin ve konuşun. Ancak e, tabii ki bu aralığı dikkat edin. Yani 3 Aralık civarında yapın bunu lütfen. Bunun dışında e, spora başlamak açısından da oldukça uygun bir tarihtir. 3 aralık tarihi arkadaşlar. 5 aralık gününe geldiğimizde ise ay balık burcundaki transitini tamamlıyor ve koç burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla biraz daha girişken olmak isteyeceğimiz biraz daha e, hareket halinde olmak isteyeceğimiz bir süreç başlayacak. Ve haftanın son gününe kadar ay koç burcunda kalacak arkadaşlar. Ay koç burcundayken zaman zaman e, ufak tefek kazalar acelenizden kaynaklı veya baş ağrılarıyla karşılaşabiliriz. E, bu noktada özellikle migreni olanlar ay koç burcundayken biraz daha dikkatli olmalılar. E, soğuğa çıkarken veya e, bilgisayar veya telefon başında vakit geçirirken diyelim. Ve 8 Aralık'a kadar herhangi bir gezegen etkileşimi olmadan Ay Koç Burcunda ilerliyor olacağız ve haftanın son günü yani 8 Aralık günü Ay Boğa Burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla artık daha çok iştahımızın artacağı bir hafta kapanış olacak. Özellikle son gün yediklerimizi içtiklerimizi biraz kaçırabiliriz keyfimize ve lüksümüze düşkün tavırlar sergileyebiliriz. Ancak 8 Aralık günü bir diğer önemli etkileşim ise Güneş ve Neptün arasındaki sert açı. E, güneşin e, 15 derece yay ve Neptünün 15 derece balık burcunda bulunmasından kaynaklı oluşacak kare açı e, biraz e, ego ile alakalı problemleri ortaya çıkarabilir. Yani e, örnek veriyorum ikili ilişkilerde hayalini kurduğumuz beklentiye girdiğimiz konularda elimizden geleni, Yapmazken, e, egomuzun önümüze geçmesinden dolayı yapmazken karşı tarafında egosal isteklerinin olmasından ötürü bir takım e, zıtlaşmalar yaşanabilir. Özellikle değişken burçlar yani balıklar, başaklar, ikizler ve yay burçları bu etkileşimi daha fazla alabilirler üzerlerine. Bu noktada dikkatli olmakta ayda görüyorum ve yine 8 Aralık günü Venüs ve 3 arasında da güzel bir etkileşim var aslında. Bir yandan aşk ve ilişkiler açısından güzel bir haftayken e, özellikle son gün e, başlayan bu ego ile alakalı problemlerin ön plana çıkması durumu birazcık e, zorlaştırabilir ama onun dışında oldukça güzel oldukça keyifli bir hafta olacak e, arkadaşlar. Bu e, kadar bir e, zorla, zorlayıcı açıda olsun diyelim artık. Nazar boncuğu niyetine. Evet haftanın genel etkileri bu şekildeydi. Şimdi bakalım hızlıca burçlara ne gibi etkileri olacak. Koç burcundan başlıyoruz. Merhaba sevgili koçlar. Bu hafta Özellikle ailevi meselelerle alakalı pozitif etkilerle başlayacaksınız. Eğer taşınma, ev alma veya yatırım yapma gibi gündemleriniz varsa bu alanlarda şanslı etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ve aile içerisinde mutluluğu yakalayacağınız, huzurlu olacağınız bir hafta başlangıcı yaşayacaksınız. Hafta ortasına doğru özellikle kariyer hayatınızla ilgili güzel gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Bu hafta özellikle yakın çevre ilişkilerinizin, seyahatlerinizin ve eğitimlerinizin hızlanacağı bir süreç yaşayacaksınız. Kardeşlerinizin hayatında yaşanacak güzel gelişmeler sizi oldukça mutlu edebilir. Bu arada e, önemli anlaşmalar ve sözleşmeler imzalama fırsatı da yakalayabilirsiniz. Hafta başı bu şanslı etkilerle başlıyor olacak. Hafta ortasına doğru ise özellikle e, yine eğitimler anlamında e, güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz, uzaklardan güzel haberler alacağınız ve Belki de seyahat planı hazırlayacağınız bir hafta ortası yaşayacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. Bu hafta özellikle maddi anlamda gelirlerinizi artırmaya yönelik şanslı etkiler var. Ee, belki yeni bir işe girebilir veya ek bir gelir elde etme imkanı yakalayabilirsiniz. Ee, özgüveninizi yükseltecek ve gelirlerinizi artıracak Oldukça şanslı etkileşimler var ve iş değişikliği açısından da oldukça uygun bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Hafta ortasında doğru etkileşimlerle beraber özellikle başkalarından gelecek destekler, maddi manevi destekler, zor meselelerinize bulmuş olduğunuz güzel çözüm yolları sizleri daha pozitif hissettirecek. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar bu haftaya oldukça şanslı etkilerle başlıyorsunuz sevgili yengeçler. Gerçekten her anlamda şanslı olduğunuzu hissedeceğiniz ve hayata geçirmek istediğiniz projeleri e, icraata koymak açısından e, yeterli gücü ve motivasyonu üzerinizde hissedeceğiniz bir hafta olacak. E, oldukça cesur olacaksınız, oldukça girişken olacaksınız ve gerçekten bu şekilde harekete geçtiğiniz zaman şansın sizin yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. Hafta ortasına doğru ise ikili ilişkilerde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. E, i̇lişkinize kendinizi açabildiğiniz aşkı yeniden hissettiğiniz güzel zamanlar paylaşabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar bu hafta özellikle içsel anlamda oldukça huzurlu ve mutlu bir hafta başlangıcı yaşayabilirsiniz. Ee, bu noktada özellikle geçmişle alakalı hesapları kapatacağınız güzel dinlenmiş olduğunuz ve kendinizi iyi hissettiğiniz bir hafta başlangıcı yaşayacaksınız sevgili Aslanlar. Onun yanı sıra özellikle hafta ortasında başlayan etkiyle beraber iş hayatınızda güzel destekler bulabilir ve günlük işlerinizi güzel bir şekilde toparlayabilirsiniz. Oldukça keyifli işlerin yolunda gittiği sağlığınızı iyi durumunun iyi olduğu bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta özellikle girmiş olduğunuz sosyal çevrelerden güzel destekler göreceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirmek adına doğru kişilerle tanışabileceğiniz etkileşimler mevcut. Bu noktada özellikle kariyer gelirlerinin artması veya ünvan terfi gibi olaylardan gündeminizde olabilir. Oldukça şanslı ve keyifli bir hafta başlangıcı yaşayacaksınız. Hafta ortasına doğru geldiğimizde Ise özellikle çocukları olan başak burçlar açısından bunlarla alakalı güzel etkileşimler yaşanırken bunun yanı sıra ilişkisi olmayan başaklar için aşk müjdesini verebilirim. Gerçekten e, aşık olabilirsiniz veya size karşı hisleri e, açıklayan birisi karşınıza çıkabilir. Oldukça keyifli bir hafta. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta özellikle kariyer hayatınızla ilgili... Oldukça şanslı etkilerle başlatıyorsunuz haftayı. Burada özellikle üstlerden güzel destekler bulabileceğiniz yönetici konumdaki kişilerden size desteklerin gelebileceği güzel bir hafta başlangıcı yaşayacaksınız. İş değişikliği yapmak, iş başvurusu yapmak adına da oldukça doğru bir hafta olacaktır sevgili teraziler. Hafta ortasından itibaren başlayan etkilerle beraber özellikle ailevi yaşantınızda eviniz ve alakalı konularda Güzel ortamlar yakalayabilirsiniz. Belki ev olabilir veya belki bir taşınma gündeminiz varsa aradığınız evi bulabilirsiniz. Oldukça keyifli bir hafta. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu hafta özellikle e, yaşam görüşünüzün, yaşam felsefenizin her zamankinden daha farklı bir şekilde yaşadığınızı. E, değiştiği ve bunun yanı sıra özellikle seyahatler eğitimler almak kendinize yapmış olduğunuz yatırımları değerlendirmek anlamında harekete geçeceğiniz bir hafta olacaktır. E, fikirlerinizi savunurken e, iddialı olmaktan kaçındığınız sürece oldukça e, güzel ortamlarda bulunabilirsiniz ve e, bol okuyarak, bol araştırarak kendi kapasitenizi artırabilirsiniz. Bunun yanı sıra hafta ortasından itibaren özellikle yakın çevre ilişkilerinin artacağı, e, ikili ilişkilerin ve diyalogların artacağı bir süreç olacaktır. Bu noktada e, gerçekten Yakın çevrenizdeki kişilerin sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edeceğiniz bir hafta olacağını düşünüyorum. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Bu hafta özellikle Başkalarından gelen desteklerle haftanız şenlenecektir. Ekstra kazançlarınız, belki eşinizin maddi durumuyla alakalı iyicil etkiler, belki devam eden miras, nafaka gibi olayların çözümlenmesiyle beraber haftaya güzel bir başlangıç yapacaksınız. Özellikle zor meselelerinize güzel çözüm yolları bularak haftanın ne kadar verimli bir şekilde değerlendireceğini Göstereceksiniz bizlere. Evet bunun yanı sıra aynı zamanda hafta ortasına başlayan etkiyle beraber kendi gelirlerinizin de artacağı, parasal düzeninizin, parasal dengenizin artık biraz daha rayına oturacağı bir hafta olacak. Oldukça keyifli ve şanslı bir hafta. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler gündeminizde olacak. Eşinizle, partnerinizle aynı düzlem içerisinde bulunabileceğiniz ve ortaklıklardan gelir ve şanslar elde edebileceğiniz bir hafta başlangıcı olacak. Birçok oğlak burcuda evlilik kararı alabilir bu hafta içerisinde. Hafta ortasına doğru burcunuzdaki venüsün akrep burcuyla yapmış olduğu güzel açıda özellikle kendinizi çok iyi hissettirecek. Oldukça güzel ve çekici hissedeceğiniz bir hafta yaşatacak size. Dolayısıyla etrafı çizmiş olduğunuz auranızla beraber özgüveniniz yükselecek ve kendinizi her zamankinden daha iyi hissedeceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Bu hafta özellikle Sağlığınız yerinde olacak, kendinizi çok keyifli hissedeceksiniz. Yapmak istedikleriniz, yapacaklarınız, programlarınız ve organizasyonlarınız her zamankinden daha iyi bir şekilde işliyor olacak. İş ortamında iş arkadaşlarınızla güzel etkileşimde olacaksınız ve işlerinizi planladığınız zamanlarda bitirebileceksiniz sevgili kovalar. Hafta ortasına başlayan etkiyle beraber özellikle eski aşkların gönül meselelerinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir ve bu noktada kesinlikle. Kendinizi doğru ifade edebilirsiniz. Belki birçok kova eski aşkıyla tekrardan barışabilir. Bunun için de aslında uygun bir zemin ve uygun bir zaman aralığıdır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta özellikle çocukları olan balık burçlarının çocuklarıyla alakalı gündemler veya gerçekten ilişkisi olmayan ve hayatında aşk isteyen bir balık burcuysanız kadersel aşkınızın karşınıza çıkacağı bir hafta başlangıcı yaşayabilirsiniz. Oldukça güzel etkileşimlerle dolu. Bir hafta bizi bekliyor olacak. Hafta ortasından itibaren başlayan enerjilerle beraber özellikle Yeni sosyal çevreler, yeni arkadaşlıklar hayatınıza dahil olabilir. Bu noktada belki de arkadaş çevrenizden biriyle bir gönül ilişkisi yaşayabilirsiniz veya hayallerinizle alakalı size yardım ve destekte bulunacak kişilerle kontaklar kurabilirsiniz. Kariyer gelirleriniz artabilir ve terfi alma imkanınız da söz konusu olabilir. Oldukça keyifli bir hafta. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın.